Hande Ataizi önceki yıllarda bir dizide oynarken Talat Bulut'un tacizine uğradığını açıkladı. Yasak Elma dizisinin setinde Talat Bulut'un asistanı 19 yaşındaki kızı taciz etmesinin ardından Hande Ataizi'nin bu açıklaması şok etkisi yarattı. Hande Ataizi, Melek Blerevi, filmindeki Talat Bulut'u tacizle suçlamıştı. Talat Bulut'un rol aldığı, Yasak Elma dizisinde kostüm asistana Özge Şimşeyi taciz etmiş olduğu iddiası magazin gündemine oturdu. Salat Bulut'un tekrar tacizle gündeme gelmesi üzerine Hande Atayzı, dünyada tacize karşı bir ayaklanma var, hanımlar artık daha yürekli, ben de o tacizi yaşadım, bu emekçi kız korkmamış dava açacağını söylemiş, helal olsun, dedi. Perşembe günü tacize uğradığını iddia eden Talat Bulut'un asistanı Özge Şimşek, yaşadıklarını anlattı. Özge Şimşek, Talat Bulut'un kravatını düzeltecektim. Yel, arka tarafta bakalım, dedi. Orada beni dudağımdan öptü ve gitti. O olayın şokuyla kaldım öylece ve yapım ekibinin yanına çıktım. Beni öperken yanımda kimse yoktu. Fakat beni oraya çağırırken şahitlerim var, dedi. Ceza davası açacağını belirten Özge Şimşek, yarın dava açacağım şahitlerimle, maddi içsel tazminat davası değil ceza davası açacağım, yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın diye mevzuştu. Şimşek, oyuncunun menajerinin uzlaşmak istediğini ama kendisinin kabul etmediğini de söylemiş oldu.